Şimdi Ara ilk kere Yarın onunla saat 8'de Vereceğim adreste görüşmesini iste Tamam mı? Tamam arıyorum şimdi Alo, Alo. Ne oldu la gece gece arıyorsun gene. Yatıyoruz anasını satayım ya Allah Allah He. Bir şey diyeceğim ne diyeceksin lan? Yarın saat sekizde seninle bir yerde görüşmem lazım. Evet. Tamam mı? Yarın sekizde gelirim. Adresi yedi gibi atarım. Tamam? Tamam. Hadi görüşürüz. İyi geceler. Güzel güzel. Aferin. Anneni kurtaracaksın. Ama dediğimi yaparsan dediğimi yapmazsın. Annem mefta. <gülüyor> de bekliyorum la. Tamam tamam. birazdan gelir. Sen şimdi o dediğim yöne doğru silahın dürbününü ayarla. Tam o geldiğinde sırtından puh diye vur, öldür. Tamam mı? Tamam. Hadi göreyim sen aslanım. Dediği yere geldim de. Burada kimse yok la. Neyse dur telefonunu Ne şunu bir. <gülüyor> Dediğin gibi yaptım la. Şimdi annemi serbest bırak. Güzel güzel. Şimdi sana bir iş teklifi yapacağım. Eğer kabul etmek seni etmek istersen et yok etmeyeceğim diyorsan neyse diyecek bir şey yok şimdi sen gel benim adamım ol sana aylık 10 bin lira veririm baba bunu on bin lira veriyorum, bize 5000 bin lira veriyorum. bak bunun elektriği var suyu var evdeki bulaşık malzemeleri var Evdeki yemek şeyleri var. Bize de biraz zam yap lan. Sana ne lan? Bu adam değerli oğlum. Bu adam değerli olduğu için bu kadar çok fazla fiyat çekiyorum. Ne kadar değerliymişim lan. Ya. Lan ben. <gülüyor> Sen şimdi kendini bir değersiz biri olarak görüyorsun ama aslında çok değerli bir insansın. Yok Teklifini kabul etmiyorum Sen verirsin Ama kabul etmek istersen Kapımız her zaman açık Sen şimdi bırakacağım mı? He bırakacağım Tamam Hadi sen git evine Sözüm sözdür Bırakacağım diyorsan bırakacağımdır Bırakmayacağım diyorsan da bırakmıyor Hadi sen git evine Ben en çok ne koyar bilir misin? Ne koyar patron? Söyleyeyim. Birincisi ihanet. İkincisi yalan söylemek. Üçüncüsü satmak. Dördüncüsü zorunda kalıp yapmak. Çaresizlik adama her şeyi yaptırır. İstemediğin şeyi bile yapma zorunda kalırsın. İkincisi de ihanet, yalan söylemekten bile daha ağır bir şeydir. Ey değerli cemaat Bugün burada toplanmamızın sebebi İlker altı arkadaşımız yediği bir kurşun yüzünden aşırı kan kaybedip Hakkı rahmetine kavuşmuştur Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun Biliyor musunuz hakkınızı? Helal olsun O zaman مرهم روحنا الفاتحة